Selam, ben Sultanoğlu. İyi, güzel ve ahlaklı insanların kanalı. Sizin kanalınız. Hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Epeydir nasıl yapılır videolarına yenisini eklemiyorduk. Bugün yeni bir e, makinenin tanıtımıyla karşınızda olacağız. Ümit ediyorum beğeneceğiniz bir video olacaktır. E, bugünkü videomuzda budama makinesini tanıtacağız. E, bu ağaç budama makinesinin önce kurulumunu yapacağız. Kurulumunu Erhan Usta'mızı yapacak her zamanki gibi, çalıştıracak ve çalışmasını da size Erhan Usta'mız anlatacak. Hazırsanız ben sözü Erhan Usta'ma bırakacağım. Buyurun başlayalım. Selamünaleyküm arkadaşlar yine. Abi ile beraber bugün yeni ürünümüzü tanıtıyoruz. Gerçi o söylemiştir, budama makinesi, ağaç budama makinesi. Kızarlar normalde büyük olduğu için yanında mesela ağaca çıktığı zaman ufak şeyleri bu duyamıyor. Ağır oldu Hem Şimdi ağır daha hafif. Hem geniş onlar, her yere rahatlıkla taşınmıyor. Bu küçük mesafeler keser, en fazla 24 santime kadar kesebilir yani. Çok 24 küçük, santimetre çapında ipler kesiyor santim. değil mi? Evet. Bu da mı amaçtı? Küçük dalları, ağaçları onları keser. Şimdi kutumuz bu. Ve çok çivar bir şeyisi var, e, boyu kibar, var. Küçük abi zaten benim yabancı dilim yok. Orada Bunlara, e, iki yıl garantisi, e, garantisi olduğunu söylüyor, 75 075 kaba olduğunu söylüyor. Dakikada 12 bin devir var. Efendime söyleyeyim. Zincir pala boyutu, genişliği 34 santimetre, 12, 12 inç. Ee, maksimum ağaç kesinliği kesmesi evet. 24 santimetre. Evet. Otomatik, otomatik karburatörü karveratör. var, el freni var, e, titreşim önleyicisi var ve düşük ısılarda da çalışabilen bir makine. Kılımızı açıyoruz abi. Kılız açtık. Kullanım klawuzları. İngilizce, Türkçe Kalası, koruma kılıfı Zinciri Güzel, çelikte zincir var içinde Olmaz solmazımız. Olmaz olmazımız ha. Ya, bir abi lütfen bir şey rica <gülüyor> edeyim. Lütfen bu tarz ürünleri kullanan arkadaşlar benzin ayar benzin yağ karışım ayarını lütfen şu bidonlarda yapın. Erinmeyin her depoya her depoda yapın. Çünkü evet. bu ürüne güzel baktıkça bu da size bakar. Kapağı farklı kullanıyorlar. Bidonu farklı kullanıyorlar. Ölçün ya yanlış diyorlar bize. Şimdi bana en çok gelen sorulardan o telefonda böyle arkadaşlar sorunca Kaç kapak koyalım? ya Kapak koyalım da şimdi kola bidonunki de kapak, su bidonunki de kapak, onunki de kapak. Kapak ölçüsü verdim tamam bir kişi çok güzel ayarlayabiliyor. Belki bu bidondan daha güzel ayarlıyor ama o o, o diyor mesela ben iki kapak atıyorum diyor bir depoya. Başka biri diyor ya iki kapak atıyormuş diyor kola bidonun yanatıyor. En iyisi dedi. litreye mililitrecinden yağ koymaz. Tabi tabi tabi tabi. Ama bu da şey, kendi kılıfları. AYT de var tabii, İçinde çıkıyor koruması, EYS'i, e vidaları. EYS'i de zincir bilemek için mi? Tabi tabi tabi tabi. EYS'i zincir bilemek için var. Motorumuz da bu abi ufak. Şeye benziyor aynı. Onun... Oğlum motoruna, oğlum testere motoruna benziyor. Oğlum. Evet, evet. E oğlu diyebiliriz herhalde değil mi? Tabii. Veya torun ufak. Olabilir tabii, tabii. Güzel. Üst taraf daha hafif, daha, daha, daha kısası. Benzin, yağ, pompada konmuş. Çıklesi, çıklesi otomatikmiş. Burada da hava filtresi var. O da efren ya. Evet. Otomatik. Güzel. Ürünümüz bu abi. Hafif. Tabii. E, odun testeresinden çok daha kullanışlı şey açısından, pratiklik evet. açısından. Bununla rahatlıkla ağacın üstüne daha çıkıp budama yapabilirler. Tabii abi. Bunun amacı o zaten. Hafif olduğu için. Çalışma prensipleri odun testeresiyle aynı. Tabii tabii tabii Aynı abi. Bunun şey olarak silindir olarak ama biraz 25.5 gerçekten silindir olarak da fena değil yani. Biliyorsunuz bizim e, ilaçlamalar da 25 cc idi, aynı onun gibi ama çok da küçük değil yani. Yine de e, ağrı ülke vurmasınlar. Tabii, Çünkü tabii şimdi, 20 mi, 24 santimetre çapı değil mi ağaç kesilecek ağaçların? Şimdi adam e, bu da maddeyi alıp komple bunu kesip odaklı keserse olmaz yani he, her şey yerinde Keser yine var, iş var. görür ama e, tabi kullanım tabii. E, palanın boyuna göre zincirin boyuna göre her ağacı kesmeyecektir. Evet. Ya keser kesmez değil de zorlanır abi ya. E tabi yani. Bir arabanın şimdi. Kamyon üç var, üç var üç taksi var. Taşıması var. Adam 5 tane yük yüklüyor olmaz. Tamam. İstiyahı hattı var. var. Tamam. Ürünümüz bu. İstersen bir de kurulumunu yapalım. Tamam oğlum. Hazır yapmışken. Kendi aletleriyle yapalım ki insanlara da yardımcı olsun. Filerin montaj edildi. Kapağı söküyoruz önce zinciri takmak için. Orada zinciri takılacağı yuvalar var. Yuva muhakkak takıl var ya. Koruma da ben bir makas kullanacağım abiciğim. Halalarda iki tarafı da kullanabilir insanlar. Yaz yağ Tabii önemli olan şu yağ karalı kapanması. Bazı videolarda soruyorlar. E, yağ eksiliyor ama zincirde yağ yok diyorlar. Burada da onu cevaplayabilirsiniz sen. Tabii tabii. Yağ eksilir mesela verir. Önemli olan orada yağ eksildiğinde alt tarafından yağ geliyor mu? Zincirde yağ gözükmüyor. Ha, zincirde yağ yağ deposundan gözükmüyor. yağ eksiliyor Bahri, da diyor. Şu da olabilir. Yani ihtimaller tabii bakmak lazım ama da. O yağ kanal kapanıyor, oluyor yahut da bazen e, kuru odun kesiyorlar. Genelde o şikayeti çok kuru odun kesenler yapar. Biraz aslında bunun ya ayarını yaparken kuru açmak, yaş olduğunda biraz kısmak lazım. Tabi içine koyduğu yağın e, derecesi de çok önemli mesela. Çok ince bir 10-20 yağ ile 10-40 yağ bir değil. Ona göre de ayarlaması lazım. Tabi yine dikkat etmemiz gereken Bunun ayar Bazen kapak oturmuyor falan diyorlar ya işte bunu tam ayarlamadıkları zaman da oturmayabilir yani kapak yerine. Çünkü onun adını da söyler misin? Bu ayar gidası abi. Zincir gergisi ayar gidası. Şimdi belki teknik adlar olabilir, ben teknik adını biliyorum biliyorsunuz zaten. Şimdi ona milimetrelik desen ne olur, demesen ne olur yani. Küçüm şey açısından değil. Herkesin bir yaptığı iş var, yaptığı her işte de ıslahlar var. Herkes o kamustaki ıslahlar bilmek zorunda değil. Arkadaşlar da belki oturmayacaklar orada ya. Ee ya. O halde. Oraya otururken sağ alt köşeden hafiften ileri ha, doğru itirmelere lazım. Evet. İleri doğru hafiften itirme. Bu tarafa dön. Sonra bir de ayar yapalım Sen bu tarafa döndün derdi o zinciri palayına sıktın da gözüküyor. Çalıştırdıktan sonra bir palayla zincirin gerginliğini ayarını tabii yapacağız. Tabii ister abi. Palanın üstünde de bu şey var ya, boyası da var ya, boya da şimdi biraz sıfır o, malzeme tabii olduğu tabii için tabii, ha, bir yere oturacak. Hızalımız bu abi. Evet. Bak ustacım sen de hiç uyarmıyorsun ha. Bizim seyircimiz katlı biliyorsun abi. depo deposunu açıyorsun demiyor. He. Bu makine yeni ya. Evet. Makina yeni olduğu için ben. Zaten biz benzin videosu çekmiştik abi. Benim hazır video benzinim var. Çalıştıracak kadar koyalım. Bir ilk çalıştırılmasını gösterelim arkadaşlarımıza. Tabi tabi tabi. Bu arada Mustafa Bey geldi. Misafirimiz gördün mü? Hoş geldiniz. Hoş geldin Mustafa'cığım. Ne yaptın? Buldular. İyidir. Bayağıdır görüşemiyoruz. Gelmiyordun abi. Mustafa Bey, sesin internette yayınlanacak. Haberin olsun bak. Abi buradan yine <gülüyor> bu, pompalıyoruz Önce pompalıyoruz Çalıştırma mandalımız var. İşte 1, 1 de olacak. 0 <gülüyor> ve 1 konumları evet. var. Biz 1'e getiriyoruz çalıştırmak Cikleyi için. Çekiyoruz. Ciktire çektik. Çalışıcı zaten otomatik olduğu için atılacak o. Hır sesini duyduk. Bastık, tetikten düşürüyoruz. Bunlar otomatik diyor değil mi? Otomatik o. <Gülüyor> Yine bir videonun sonuna geldik. Bu videomuzda ağaçları budamak için kullanabileceğimiz bir makinenin kurulumunu ve tanıtımını yaptık. Ümit ediyorum beğeneceğiniz bir video olmuş olacaktır. Illaki kusurlarımız hatalarımız var. Af ola. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Selam ben Sultanoğlu.